Evet kıymetli izleyenlerimiz, değerli konuklarımız bir programla sizlerle beraberiz. Tabii bugünkü programımızın biraz konsepti benim açımdan farklı çünkü daha önce farklı konular üzerinde ekranlarda sizlerin huzuruna çıkıyordum. Ama bugün farklı bir konu, daha farklı bir konuk ama tabi sizi doğrudan ilgilendiren, hayatınızın her zerresine dokunabileceğini düşündüğümüz bir konuyla alakalı huzurlarınıza geldik değerli izleyenlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Umuyorum ve inanıyorum ki e, iyisinizdir, iyi olmanızı gönülden istiyorum. Tabi iyi olmak neye bağlı? Önce sağlıkla alakalı hadiselere bağlı. Tabi bugün biz de sizlerin sağlıklı olabilmesi bağlamında e, İstanbul'da Avrasya Hastanesi'ndeyiz. E, hastanemizde Bizi sağ olsun değerli bir hocamız konuk ediyor ve kendisinin bilgilerine başvuracağız. Çünkü insanlar yaşarken hayatıyla ilgili dokunabildikleri, dokunmak istedikleri şeyler vardır. Hayatı kolaylaştırmak için mutlak surette insanların sağlıklı olması gerekir. Dolayısıyla sağlıklı olabilmenin yollarını Sayın Hocam'la konuşacağız. Hocamdan sorunlarla ilgili cevaplar alacağız ve rahat yaşamanın yolları konusunda tıbbi bağlamda bizler neler yapmak istiyoruz, sizler neler yapabilirsiniz Onları aralayacağız bu programda. Onun için hemen ben konuğuma dönmek istiyorum. Kimdir konuğumuz değerli izleyenlerimiz? Avrasya Hastanesi, Operatör Doktor, Sayın Engin Çiftçi. Engin Bey hocamız beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Şimdi beyin ve sinir cerrahi üzerine bunlarla ilgili insan rahatsızlıklarımızın tamamını hocam muhtemelen izin verirseniz sizlerle konuşmak istiyorum ve dilerseniz Kısa bir sizi e, tanıyarak başlayalım. Engin Hocam kimdir? Engin Hocam siz e, çok kısa bir parantezde kendinizi tanıtın Ardından sorularımı sorayım efendim. Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim e, nazik davetiniz için. E, ayrıca e, izleyenlerimizin 2023 yılını gerçi bir ay kadar geçtik ama yeni yılını şimdiden ben tekrar kutlamış olayım. E, i̇nşallah bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha güzel, daha mutlu, daha sağlıklı geçer. Bütün izleyenlerimize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Şimdi ben bir, son bir yıldır Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde çalışıyorum. Ondan önce de farklı yerlerde beyin cerrahi uzmanı olarak çalıştım. Meslekte yaklaşık 10 yılın aşkın bir süredir cerrahlık yapıyorum. Beyin cerrahisi olarak tabii birçok konuyla ilgileniyoruz. Hem beynin hem omurganın hastalıkları evet. bizim sahamıza girer. İşte beyin tümörlerinden bel fıtığına, işte sinir sıkışmalarına kadar çok geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii e, beyin çok önemli. İnsanın e, muhtemelen e, vücudunu gerçekten fiziksel olarak, ruhsal olarak ayakta tutanların herhalde en önemli kısmının beyin olduğunu ben de düşünce bağlamında düşünüyorum. Evet. Dilerseniz hemen sorularımıza e, kısa kısa geçeyim isterseniz. Buyurun. E,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 diyoruz. Beynin kendi kötü huylu tümörleri var. Bir de dediğim gibi başka yerden gelen kötü huylu tümörler olabilir. Tümör dediğim gibi şişlik vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Ee, i̇yi olanlara e, iyi huylu tümör, kötü olanlara kötü huylu tümör veya kanser diyoruz. İkiye ayırıyoruz. Evet. Kötü huyullarına kanser diye teşhis ediyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi e, şu e, ne kadar önemli işin doğrusu. İki hani çeşitlerini saydık ama bunların acaba çe çeşitlerin içerisinde e, daha hafif olanı, az te e, tehlikeli olanı ya evet. da hayatımızı şuralardan zorlaştıran ya da kolaylaştıran ya da hayatımızı hiç olduğu ile olmadığı ile etkilemediği kısımlar var mı? Yani buradan sormak istediğim şey beyin tümörünün çeşitleri diye e, adlandırdığımızda. Evet. Biraz burayı açabilirsek hocam. Tabii. E, şimdi beyin tümörleri sıfır yaş ile e, işte evet. ölünceye kadar olan dönem. 80, 90, bütün yaş boyunca her yaşta, her yaşta karşımıza çıkan bir sorun ama çoğunlukla 10 yaş altı ve 70 yaş üstünde sıklığı diğer yaş gruplarına göre biraz daha fazladır beyin tümörlerinin. Bunlar da dedim biraz önce söylediğim gibi iyi huylu ve kötü huylu olabilir. İyi huylu beyin tümörleri çok yavaş büyürler. Çok yavaş büyüdüğü için de çok geç belirti verirler. Yani biz bazen çok büyük, mesela portakal büyüklüğünde, mandalina büyüklüğünde bir beyin tümörünü çok uzun bir süre sonra ancak, çünkü kafa neticede sert bir kemikten oluşuyor ve onun içinde bir hacim var. O evet. hacim belli bir noktaya kadar müsaade edebiliyor. Yani vücudun diğer yerleri gibi esnek değil. Orada basınç oluşturduğu zaman, Bazen beynin işte sessiz bölgeleri dediğimiz yerlerde oluşan iyi huylu tümörler bu nedenle çok geç belirti verebiliyorlar. Kötü huylu tümörler daha hızlı belirtiler verebilirler. Tersi de olabilir. İyi huylu tümör çok kritik yerlere yerleşmişse erken belirti de verebilir. Ama genellikle iyi huylu dediğimiz tümörler çok yavaş yavaş büyürler ve insan hayatını geç dönemde, geç zamanda etkilemeye başlarlar. Kötü huylu tümörler dediğim gibi beynin kendi hücrelerinden olduğu gibi başka yerlerden de gelebilir metastazlar. Bunlar tabi çok hızlı seyrederler. Hayatı çok olumsuz etkilerler. Çok hızlı şekilde belirti verirler ve genellikle de istemediğimiz şekilde kısa sürede hayatı sonlandırırlar. Bunları tabi biz belirtileri gördükten sonra ancak teşhis edebiliyoruz. Sonrasında çeşitli aşamalarda teşhis yöntemlerini kullanarak bunları ortaya koyuyoruz. E, tedavi sürecine başlıyoruz ama e, genelde e, kötü huylu tümörler e, biraz daha bizim için sorumlu seyrediyor. Ama iyi huylu tümörler e, çoğu zaman e, iyi tedavi, ne, tedavisi de iyi sonuç verir. Belirtileri de çok e, yavaş ortaya çıkar. Hocam e, şimdi siz dinlerken bir an aklımdan şey geçti. E, tümörler... Cinsiyet ayrımıyla ilgili farklılıklar arz edebiliyorum Mesela kadın, erkek ya da yaşlı, genç tarzında değerlendirdiğimizde insanları evet. bu kategorize ettiğimizde ne gibi bir seyir alıyor? sormak istedim. Tabii şöyle, şimdi çocukluk yaş grubu tümörleri var. Bir de yetişkinlikte görülen tümörler var. Çocuklukta görülen tümörlerin çoğu yetişkin yaş grubunda olmaz. Ya da tersi de söz konusu. Dolayısıyla hani bir, bir genç yaşlı ayrım var. Birbiri, e, hepsinin kendine özgü e, çeşitleri, yöntemleri, e, belirtileri var. Çocukluk yaş grubu tümörlerini ayrı bir kategoride değerlendirmekte fayda var. E, ama her yaş grubunda ve cinsiyet ayrımı gözetmek sizin evet. e, hani e, ayrıntıda bazı tümörler fark edebilir. Belli tümörler, belli e, gruplar. Bazıları kız çocuklarında bazıları erkek çocuklarında sıklığı biraz daha fazla olabilir ama genel olarak erkek ve kadın ya da kız çocuğu erkek çocuğu çok ayrım gözetmeden her yaş grubunda görülebilen tümörler, beyin tümörleri. Ama yaşlı ve genç grup olarak ya da çocukluk yaş grubu ve yetişkin grup diye ayırmak mümkün. Zaten öyle ayırıyoruz. Bunlar çocukluk yaş grubu tümörleri erişkinde genellikle görülmez. Böyle söyleyebiliriz. Ama e, şu var, mesela e, literatürde yazar, beyaz ırkta biraz daha fazla görülür. Öyle bir ayrım var. E, genetik bir takım şeyler var. Bazı tümörlerin ailesel olduğu yönünde kanaatler kuvvetlidir. E, ama e, genel olarak hani illa genetiktir demek ya da başka sebeplerdendir demek pek mümkün değil. E, çünkü sebeplerini... Kesin olarak tayin edebilmiş değilseniz, evet. ee, işte çalışmalar var, devam eden çalışmalar var. Ama e, beyin tümörlerinin sebebi şudur ya da şu, e, şunlarda daha fazla görülür. E, bunlar, bu tür ayrımlar çok e, doğru ayrımlar değil şimdilik en azından. Bilimsel olarak diyorsunuz. Evet, şu anda söyleyemiyoruz bunları net olarak. Hocam şimdi söylerken e, dediniz beyaz ırkta da daha fazla görüyoruz. Siyah ırkta az görülmüş olmasını e, tabii tıbbi bağlamda değil de düşünce bağlamında neye bağlıyor e, sayın uzmanlarımız? Yani şu belki teşhis tedavi yöntemlerinin e, yani bu beyaz ırkın yaşadığı alanlarda biraz daha fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani e, ben e, mesela şu anda Bizim elimizdeki teknik yöntemler 20 sene önce, 30 sene önce daha zayıftı. Bu kadar kolay da değildi ulaşmak. Dolayısıyla biz de daha az teşhis koyabiliyorduk. Belki bu bir etken olabilir. Hani bu ayrımları ben çok doğru bulmuyorum. Belki teşhis yöntemleri o bölgelerde diyelim ki Afrika'da daha fazla olduğu zaman orada da daha fazla beyin tümörü teşhisi konulabilecek veya Belki yaşam şartlarıyla ilgili olabilir. Ama illa o ırkta bunlar çok göreceli şeyler. Az önce evet. söyledim kadın erkek ayrımı falan da öyle. Çok göreceli şeyler. Hani belli tümörler bazen kızlarda, kadınlarda daha fazla, bazen erkeklerde daha fazla görülebilir. Zamanla bunlar değişebiliyor. Yani işte 20 sene önce akciğer tümörü erkeklerde daha çok görülürken bugün akciğer tümöründe öyle bir ayrım söylenemiyor artık. Dolayısıyla biraz göreli şeyler göreceli şeyler bunlar ee, onlar çok takılmamak lazım Evet, evet. hocam şimdi e, beyin tümörünün e, teşhis ve e, tedavi aşamasında yapılan testler tedavi süreci yani e, nasıl test edilebiliyor nasıl fark edilebiliyor nelerden hasta kendi kendini e, mutlaka evet. öncelikle evet. fark etmesi hadi, lazım ki hadi. arkasından size gelsin konuyla alakalı e, tıbbi anlamda yapılması gerekenler yapsın bunun Teşhis ve tedavi testleri te süreci nedir hocam? Dilerseniz buraya da bir açıklık getirelim. Elbette bize e, genellikle baş ağrısıyla en çok baş ağrısıyla gelen hastalarda e, bunu tespit ediyoruz. En çok şikayet baş ağrısıdır. Baş ağrısı e, her baş ağrısı da tabii beyin tümörü anlamına, anlamına gelmez. gelmez. Yani buradan seyircilerimiz yanlış anlamasın. Hepimizin baş ağrıyor. Bu herkeste beyin tümörü olduğu evet. anlamına gelmez. Baş ağrısı e, beyin tümörlerinde genelde ilaca rağmen, kuvvetli ağrı kesiciler kullanılmasına rağmen geçmeyen ve kusmayla beraber meydana gelen, daha çok gece yatarken ve sabah olan baş ağrıları, daha, be beyin tümörlerinde daha çok görülen türlerdir. Bazen öyle sıradan baş ağrısıyla, tesadüfen de bulduklarımız oluyor. İşte Baş ağrısıyla gelir polikinliğe, biz muayene ederiz, hiçbir şey bulamayız aslında ama bir MR çektirelim, hani bu baş ağrısı niye geçmiyor diye baktığımızda tesadüfen de böyle tümörler yakaladığımız olabiliyor. Bunun dışında tabii tümörlerin beyninin ile ilgili yerleştiği yerlerle ilgili belirtiler ortaya çıkar. Mesela koku duyusu kaybolabilir. Beynin işte ön tarafında koku sinirini işgal eden bir tümör olduğu zaman işte koku alamazsınız. Veya görme sinirini etkileyen bir alandaysa çift görme olabilir veya görme tamamen gidebilir, yarım görme olabilir. Ee, bunun gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Görme bozuklukları bununla alakalı olabiliyor mu hocam? E, görme bozuklukları bu hipermetrop miyop gibi şeyler değil. Evet. Yani Mesela çift görme olduğu zaman genelde bir sorun vardır. Tümörü dayanıyor. E, tümör olmak zorunda değil. Başka hastalıklarda da çift görme olabilir. Evet. Beynin e, demirinizan dediğimiz başka hastalıklar var. Onlarda da çift görme olabilir. E, ama tümörde de bu e, o, olabilir. Bir uyarıcıdır bizim için. Bir uyarıcı e, semptomlardan, belirtilerden e, birisidir. Veya işte işitme sinirinin olduğu yerde bir tümör olur, işit, e, işitme kaybı gerçekleşir. Ya da konuşma bölgesinde çok yakında kaybeder insan. E, ya da belli kelimeleri çıkaramaz, belli kelimeleri konuşamaz. E, veya e, işte dengeyle ilgili alanlarda olabilir hormon Hipofis bölgesinde olabilir, hormon e, bozuklukları gerçekleşebilir. Ee, işte hiç yoktan süt gelir e, kadınlarda mesela veya işte e, akromegali dediğimiz e, ellerde vücudun e, ekstremitelerinde büyümelerle seyreden e, hastalıklara yol açabilir. E, veya mesela e, birkaç defa başıma geldi e, işte e, çoğu zaman bel fıtığının belirtisi olan düşük ayak dediğimiz bir durum e, beyin tümörlerinde görebiliyoruz. Ben böyle 3 ya da 4 tane hasta biliyorum. Beni acile işte düşük ayakla gelen bir hastamız var. Düşük ee, ayak cümlesini açar Düşük yani. ayak ayağın felç olması demek. Evet. Ayağın felç olması. Evet. Çoğu zaman işte bel fıtıklarında, omurga hastalıklarında gördüğümüz bir hadisedir. Ee, ama nadiren beyin tümörlerinde de olabiliyor. Ee, dediğim gibi böyle 3-4 hasta be, benim tecrübem oldu. Ee, hastayı muayene ettiğimde, acilde bel fıtığıyla ilgili hiçbir belirti göremezken tabii bu aklımıza geldi ve bir beyin MR'ı çektirdiğimizde beyinde bir tümör olduğunu ve ayağı ilgilendiren motor sahada bir tümör yerleştiğini görüp ondan sonra da tedaviye o şekilde başladığımız hastalarımız da olabiliyor. bazen işte çocuklarda özellikle çoğu zaman fışkırır tarzda kusmalarla gelirler. Kafayı içi basıncın artışını gösteren bulgulardan birisidir. Ee, ya da işte epilepsi dediğimiz havale geçirerek evet. e, saran nöbeti e, geçirerek gelen hastalar olabilir. E, bu şekilde bize ilk e, gelirler hastalar acile ya da polikliniğe bu şikayetlerle ya da bu belirli bulgularla gelirler. Ondan sonra da bizim e, teşhis sürecimiz başlar. E, devam edebilirim isterseniz. Tabii ki hocam. Ee, siz buyurun lütfen ben... Şöyle, ondan sonra tabii bir e, poliklinikte muayenemizi yaparız. E, bu belirtilerin beyinle ilgili olup olmadığını biraz önce e, söyledim. Çünkü birçok hastalıkta benzer şikayetler olabilir. E, o Ayırıcı tanıya gitmek için de önce muayeneyle başlıyoruz. Muayeneden sonra e, tabii bizim elimizde e, bugün çok gelişmiş e, tomografi, MR cihazları var. Beyinle ilgili sorunlarda. E, çok nadiren röntgen, ondan sonra tomografi ve en çok da MR e, kullanıyoruz beyin tümörlerinde ilaçlı kontrastlı MR veya halk arasında işte renkli MR diyorlar ama e, bu tür MR e, görüntülerini kullanırız bunlarla teşhisi sağlarız kolaylaştırır evet hocam şimdi e, tedaviden sonra tedavisi uzun sürüyor mu ikincisi evet. e, bu takip süresi nedir ya insanlar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 Zorun zorlu bir süreç yani beyin tümörlerinin tedavisi zorlu bir süreç çünkü gidişatı çok yüzgüldürücü olmayabiliyor bazılarında. Evet. İyi sonuçlar aldığımız çok uzun mesela en ağır tümörlerde bile 10 yıl 15 yıl takip ettiğimiz hastalarımız var. Ama e, çoğu zaman bunlar agresif seyderler, Kötü huylu beyin tümörleri, kanserler agresif seyrederler. O yüzden ne kadar erken e, teşhis edilebilirse o kadar e, iyi sonuç almak mümkün olabiliyor. E, bu tabii tek başına beyin cerrahisinin e, bir e, şeyi değil. Ben de onu soracaktım e, hocam. Tabii. Bir, bir multidisipliner dairiz. bir yaklaşımla. Bizim burada bizim her çarşamba yaptığımız bir onkoloji konseyi var. Onkoloji konseyimizde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 çok nadiren tekrarlayabilir. Onlar da e, o tümörün artık biraz kötü huy kazanmaya başladığının göstergesi olabilir. E, bir de işte bir kısmını bazen e, ana damarlara yapışık olan e, kısımları bıraktığımız tümörler olabilir. İşte eğer orada radyoterapi ihmal edildiyse veya sonraki takipler ihmal edildiyse oralardan etme gibi e, işte sıkıntılar olabiliyor. İyi huylu tümörler için söylüyorum bunları. evet. Veya iyi huylu tümör bazen çok yaygın olabiliyor. Bir yerdekini alırsanız başka bir yerden çıkabilir. Bunu tabii etme saymayız. Yeni bir tümördür artık. Bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü onun bağlantısı olmaz. Yok olabilir. aynı yerden değil başka bir yerden olabilir iyi huylu tümörler. Beynin zarlarından çıkar çoğu zaman. O zarlar da beynin her tarafında olduğu için başka yerlerden de çıkma şanssızlığı olabiliyor.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 e, radyasyon tedavisi bunlar yapılırken de e, dönem dönem çeşitli filmler çekilerek bu takipler gerçekleştirir. Gerekirse tekrar bize gönderilir zaten e, ve gerekirse tekrar ameliyat da yapabiliriz. 3 e, sefer, 4 sefer bazen 5 sefer ameliyat ettiğimiz hastalarımız olabiliyor. E, çünkü burada bir mücadele söz konusu. Biz e, mücadele ettiğimiz gibi tümör de mücadele ediyor. Evet. Kanser de bize karşı mücadele veriyor.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 bu bölümleri de gitmeyi ihmal etmemesi gerekir. Hocam şimdi yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Evet. Ee, şunu sormak istiyorum ben program sonuna yaklaştığımızda e, tedavi süreçlerini başlattık hastalarımız belli aşamalardan geçtikten sonra hani sonrasındaki takip noktasında düşünce bağlamında evet. hastaların düşünce bağlamını sormak istiyorum orada size e, onların tekrardan ilerleyen zamanda size gelip kontrollerini, tetkiklerini yaptırabilmeleri konusunda. Bir ikna süreci oluşuyor mu? Yoksa hastalar kendiliğinden, efendim, bundan sonra da gelip geri kalan kısmını en azından düşünce bağlamında rahat edeyim mantığından hareket ederek sizi yönlendirebiliyor mu? Yoksa evet. siz mi onları yönlendiriyorsunuz hocam? Bu süreç nedir? Bu karşılıklı oluyor. Aslında bazı hastalarımız daha tedirgin oluyorlar. Biz mesela işte ilk başta 3 aylık, sonra 6 aylık, sonra yıllık kontrollere çağırıyoruz. Ee, hastalar bazen tabii tedirgin oluyorlar, ister istemez. Acaba e, işte bir takım, işte bir gün kusuyor, bir gün başa ağrıyor, bir gün vücudunun başka yerinde bir şey hissediyor. Acaba tümörüm tekrarladı mı ya da tümörüm e, büyüdü mü gibi e, bir takım e, sıkıntılarla bize daha erken de gelebiliyor. E, çoğu zaman e, tabii e, o tedirginliği anlamak mümkün. E, çünkü neticede e, korkutucu görünen bir durumla karşı karşıyayız hayatı tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla insanlar bu panikle bize bizim çağırdığımızdan daha erken gelebiliyor. Bu bazen faydalı oluyor, bazen zararlı olabiliyor. Evet. Gerçekten ciddi şikayeti olduğu zaman gelen insanları tabii daha erken takip edip, daha erken belki işte tekrar ameliyat, belki tekrar ışın ya da tekrar ilaç tedavisine almamız gerekebiliyor. Bazen de gereksiz yere yarat, tedirginlik yaratıp e, işte boşu boşuna e, kendi kendini kaygılandıran insanlar da olabiliyor veya çok ihmalkar olanlar da olabiliyor e, zaten her şey yolunda ben takibe niye gideyim ki e, yani bir yıl takibe oldum e, sorun olmadı bundan sonra da bana bir şey olmaz e, gibi e, düşünen insanlar da yok değil e, nadir o da olsa e, öyle de e, olan insanlarımız var ama e, Tümör hastalarının çoğu çok duyarlıdır, takiplerini çok iyi yaparlar. Kendi olmasa da yakınları çok iyi yapar. Dolayısıyla takiplerde çoğu zaman sorun yaşamıyoruz. Bazen işte şehir değişiklikleri dolayısıyla işte insanlar tayin olup gidebiliyor başka yerlere veya çeşitli sebeplerden yer değişikliği olabiliyor. O şekilde takipimizden çıkan insanlar olabiliyor ama hasta grubumuzun büyük çoğunluğu takiplerini iyi yapan hastalardır o konularda çok sıkıntı yaşamayız. O zaman demek ki sistemli olarak karşılıklı tabii. ikna sürecini iyi kullanmak gerekiyor değil mi hocam? Tabii, hem tabii, hastalar tabii. Hem siz uzmanlara çıksın. İyi anlatmak lazım. Hastaların da kafalarında hiç soru kalmayacak şekilde bütün sorularını alıncaya kadar bizleri zorlamasında fayda var. Çünkü biz de bazen unutuyoruz bazı şeyleri söylemeyi. Hastalar sonra tekrar tekrar gelip gitmek zorunda kalabiliyorlar. Akıllarına gelen her soruyu Rahatlıkla sormalılar. Herhangi bir çekince duymadan gerek bize, gerek onkolojiye, gerek radyasyon onkolojisine kafalarındaki tüm soruları mutlaka sorup cevaplarını almalılar. Çünkü konu sistematik bir konu ve evet. dikkat etmek gerekiyor. Evet. Değerli izleyenlerimiz Şifa Kapısı Programı ve konuğumuz Operatör Doktor Sayın Engin Çiftçi bir tek soruyla konuyu Finalleyelim, kapatalım dilerseniz hocam programımızın da sonuna geldik. Evet. Ee, şimdi tedavi yaptıktan sonra hocam, e bu aslında bütün hastalıklar için de geçerli olabilen bir neden olduğunu düşünüyorum. Ee, hastaların psikolojik tedaviye ihtiyacı oluyor mu? Ya da evet. o, eğer varsa psikolojik tedavinin e, hasta üzerindeki etkileri neler oluyor? Burayla bağlayalım dilerseniz. Tabii bu gerçekten meşakkatli bir süreç. Yani kanser, hiçbirimiz olmak istemeyiz ama neticede, e, toplumda belli bir kesim bu hastalıkla zorunlu olarak karşılaşmak durumunda. E, bu hayatı e, çok e, ilgilendiren ve tehdit eden, insanları da dolayısıyla tedirgin eden bir durum. E, dolayısıyla hani ben kanserim ama çok rahatım diye bir durum e, yok. Yani ben, ben bunu psikolojik olarak yendim. E, bunlar kolay işler değil. Dolayısıyla... Hem insanın kendisinin ruhsal durumunun çok iyi olması hem de çevresinin ona çok ciddi destek olması gerekir. E bu nasıl oluyor? Bu tabii hem bizlerin hekim olarak işte beyin cerrahisinin, işte onkoloji ya da radyasyon onkolojisi bunlar direkt hastayla muhatap olan branşlar. Bunların zaten bu işle ilgilenen hekim arkadaşlarımızın hepsi. Ee, bu konularda hastanın duygu durumunu çok iyi değerlendirip ona göre e, bir takım destekler bu tabii destekler oluyoruz zaten ee, hastanın tabii yakın çevresinin özellikle bu konuda çok duyarlı ve destek e, olması gerekir e, ama buna rağmen buna rağmen hastaların tabii Dönem dönem özellikle tedavi süreçleri içinde e, psikolojik olarak zor durumlara düştüğünü biliyoruz, görüyoruz. E, öyle zamanlarda da biz psikiyatriden destek istiyoruz. E, hem terapi anlamında hem ilaç anlamında e, psikiyatri bölümümüzden destek istiyoruz. E, o bölümlere yönlendiriyoruz, oralardan da destek alıyorlar. E, dediğim gibi bu hani bir kişinin yapacağı, tedavi edeceği bir süreç değil multidisipliner yaklaşımla çözülecek bir durum. Birçok branşın bir arada bu olayı değerlendirmesi ve yönetmesi gerekiyor. İşte burada onkoloji, radiosyon onkolojisi, psikiyatri, biz veya gerekirse psikoloji bölümünden de destekler almak Olabilir. mümkün olabiliyor. Burada hem aile hem hastanın kendisi de tabii bu bir bir, bir çeşit savaş aslında biraz önce de söyledim. Bu savaşı kazanmak için topyekin bir mücadele gerekiyor. Hastanın da buna inanması gerekiyor. İnandığımız zaman birçok şeyi zaten halletmiş oluyoruz. Hem tedaviye hem işte ameliyatlara hastanın güvenle girmesi ve güvenle çıkması ve bu işi başaracağına inanması çok önemli. Bunu sağladığımız takdirde gerçekten... Başarı şansımız daha da artıyor bizimde. Söyleyecekleriniz bu kadar değil mi hocam. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son cümle olarak evet, onları da alabiliriz. E, vallahi herkese sağlıklı günler diliyorum. E, beyin sağlığımız için özellikle e, kitap okumayı tavsiye ediyorum. Bugün kitap kitaplar artık gündemden düştü. E, i̇nsanlar internet ortamında e, sosyal medya çağında tabii kitapları biraz unuttular. E, yani normal basılı kitap okuyamasa bile en azından elektronik kitap okumakta, beyin sağlığımız açısından çok büyük yararlar var. Bunu da son cümle olarak söylemiş olayım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz güzel bir programdı benim adıma. Umuyorum, inanıyorum ki sizler de benim kadar mutlu olmuşsunuzdur. Sağlıklı günlerin sizler ve sevdiklerinizle beraber olmasını dileyenlerden bir tanesiyim. Dolayısıyla sağlık açısından programlarımız inşallah bundan sonra da devam eder. Çünkü bana da biraz uzak konuydu hocam. Evet. Hani mesleki açıdan baktığımızda. Ama sizi dinlerken ben neden uzak kaldım diye de kendi kendime böyle içten içe bir soruda sordum işin doğrusu önümüzdeki sağlıklı günlerde sizlerle birlikte tekrar e, olabilmeyi arzu ediyorum değerli izleyenlerimiz şifa Kapısı programı e, bugünlük bu, bu kadar e, gelecek haftada muhtemelen farklı konular farklı konularla e, yine ekranlarınızda olacağız e, Vizyon ailesinden Vizyonel 8 ailesinden. Sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum ve konuğumuz Operatör Doktor Engin Çiftçi Hocamıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı sağlık günler tekrar dinliyorum. İnşallah her şeyin gönlüce güzel olması benim tek arzumdur. Bir başka programda görüşebilmek dileğiyle sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın diyorum.